Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tablet inceleyeceğiz. Malum pandemi ile birlikte tabletlere olan ilgi hayli arttı. Neden? Çünkü eğitim uzaktan'a döndü, çalışma uzaktan'a döndü. Dolayısıyla insanlar uzaktan çalışabilmek için, uzaktan eğitim görebilmek için bilgisayara ya da tablete ihtiyaç duyuyorlardı. Bu noktada arkadaşlar tabletlerin bilgisayara oranla önemli bir avantajı var. O da Fiyat, performans ürünü olması. Normalde şu günlerde bir bilgisayar almaya kalksanız en az 6-7 bin Türk Lirası ödemeniz gerekiyor. Hani bunu bir oyun bilgisayarı olarak düşünmeyin. Normal sizin işiniz ya da eğitiminiz için alacağınız bilgisayar için 6-7 bin lira bir para ödemeniz gerekiyor. Fakat iş tablete döndüğünde fiyat etiketi çok daha aşağılara düşüyor. Hatta bu etiketin 2500 Türk Lirası'nın altına düştüğünü de sizlere söyleyebiliriz. Aslında bugün inceleyeceğimiz TCL 10 Max Max'te tam fiyat performans tabletlerinden birisi arkadaşlar. Malum şu anda hala pandemi süreci devam ediyor ve dolayısıyla uzaktan çalışma, uzaktan eğitim de devam ediyor. Eğer şu süreçte EBA ya da Zoom gibi platformlar için bir tablet arıyorsanız arkadaşlar size bugün mükemmel bir alternatif sunacağız. Gerçekten TCL 10 Top Max uzaktan çalışmak için... Mükemmel bir ürün diyebilirim. Bunu söylerken fiyat performans oranında bakıyorum tabii ki de. Fiyatı uygun, yetenekleri belli ve oyun ve diğer uygulamalar tarafında da sizi üzmeyecek bir kapasiteye sahip. Dilerseniz arkadaşlar incelememize ilk olarak tabletimizin tasarımıyla başlayalım. TCL burada gayet geniş bir ekrana yer vermiş. Bu geniş ekranın arkadaşlar çerçeveleriyle oranının gayet iyi tutulduğunu söyleyebilirim. Tabletimizi şöyle enlemesini tuttuğumuzda ses açıp kapama tuşlarının üst tarafta kaldığını görüyoruz. Sol kısımda ise power butonu yer alıyor. Tabletin yine sol köşesinde yani power butonun olduğu kısımda hem hoparlörleri bulunuyor hem de burada Type-C girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Yine sağ tarafta da çift hoparlörünün yer aldığını sizlerle paylaşalım. Böylece şu tableti şöyle koyduğunuz zaman bir standa oturttuğunuz zaman sesi sağ ve sollu olarak alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten size iyi bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Tabletin arka kısmını çevirdiğimizde bizleri gayet hoş bir kapak tasarımı karşılıyor. Yani öyle düz bir hatta yer vermemiş TCL gayet böyle başarılı bir kapak tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Burada flash ışığı ve yanında da bir tane 13 megapiksellik ana kameramız yer alıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar ekran detaylarımıza. Bu tablette 1200x2000 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekranımız bulunuyor. Ekran gövde oranı yaklaşık olarak %80 civarlarında. 225 ppi'de piksel derinliğimiz mevcut. 10.36 inçlik bir ekranımız var. Az önce de belirttiğim üzere ekran gayet geniş ve her türlü sizin ihtiyacınızı karşılıyor. Ekranın hemen üst kısmında 8 megapiksellik geniş açılı bir kameramız mevcut. Bu kamerayla arkadaşlar 1080p çözünürlükte 30 fps video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim arka taraftaki 13 megapiksellik kamerayla da yine 1080p çözünürlüğünde 30 fps video kaydı gerçekleştirmeniz mümkün. Peki gelelim asıl soruya. Bu tablette kaç miliamperlik batarya var? Malum günümüzdeki diğer tabletlere baktığımızda karşımıza Böyle 4000-5000 sanki telefon bataryası gibi miktarlar çıkıyor. Fakat TCL arkadaşlar bu tablette tamı tamına 8000 miliamperlik bir bataryaya yer vermiş. Dolayısıyla bu tablette gün boyunca işinizle okulunuzda, eğitiminizde uğraşsanız dahi pilini bitiremiyorsunuz. Gerçekten bu konuda TCL'in çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Peki bunun bu 8.000 mAh'lık bataryanın şarj olması ne kadar sürüyor? Onu da sizlere belirtelim arkadaşlar. Burada 18 Watt'lık bir hızlı şarj teknolojisi söz konusu. Dolayısıyla 18 Watt'lık hızlı şarj ile biz 2.5 saat gibi bir süre içerisinde bu tableti tam şarja ulaştırmayı başardık. Da böyle ben hani acil bir işim var vesaire olsanız kısa sürede de o işinizi görecek kadar atıyorum böyle bir 20 dakikada 25 dakikada da size 4-5 saatlik kullanım ömrü sunacak kadar bir şarj kapasitesine sahip oluyor. Dolayısıyla bu tabletin sizi şarj tarafında, pil tarafında kesinlikle üzmeyeceğini söyleyebilirim. Peki gelelim bir diğer unsura. Bu tablette tamam iş görüşmelerini yapabiliyoruz. Eba'da oturumlar açabiliyoruz. Zoom'da toplantılar gerçekleştirebiliyoruz. Ama oyun oynamak istersek oyun oynayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar oyun tarafında da bu tabletin gayet başarılı bir performansa sahip olduğunu söylemek Mümkün. Baktığımız zaman uygulama mağazasındaki bütün oyunları indirerek bu tablette rahatlıkla oynayabilirsiniz. İçerisinde 8 çekirdekli bir yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti içerisinde arkadaşlar 4 tane 2 GHz'lik Cortex-A73 çekirdeği ve 4 tane de 2 GHz'lik Cortex-A53 çekirdeği mevcut. GPU tarafına baktığımız zaman Mali G72MP3 ile karşılaşıyoruz ki buradaki mali tavanlı GPU sürücüsünün de hali başarılı bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Teknik özelliklerden bahsetmişken, oyunlardan vesaire değinmişken şunu da belirtelim. Ben bu tablette alan sıkıntısı vesaire çekemeyeyim diye düşünmeyin. 64 GB'lik bir dahili depolama alanımız var. Artı olarak mikro SD kart desteği de mevcut. Dolayısıyla mikro SD kart desteği sayesinde depolama alanını genişletebiliyorsunuz. Ayrıyeten arkadaşlar cihazın RAM belleği de 4 GB. Bunları da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi gelelim bu tabletteki en önemli kullanım amacına. Zaten az önce de bahsettik. Bu tablet arkadaşlar Zoom ya da EBA tarzında uygulamalar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Uzaktan eğitim süreci önümüzdeki süreçte de, önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu artık kesinleşmiş oldu. Malum kapanma sürecinden sonra okulların açılması zaten çok böyle beklenen bir durum değil. Zaten açılsa bile belli kademelerde okul açıldığından ötürü pek çok sınıf ve pek çok öğrenci yine okula gitmiyor. Dolayısıyla sınavların uzaktan olması da bir ihtimal. Böyle bir durumda elinizin altında iyi bir tablet bulunması sizin avantajınız olacaktır. Pek çok kişi ebay'ı ya da zoom'u böyle telefon üzerinden takip etmeye çalışıyor. Fakat burada telefon kullanımının çok da verimli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü orada eğitimciler sizinle bir veri paylaşıyor. Bir pdf dökümanı paylaşıyorlar. Bunu o küçük ekranda görmeniz. Tanımlamanız, oradaki ayrıntılara dikkat etmeniz pek de mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bu noktada sizlere büyük ekrana sahip bir tablet daha çok yardımcı olacaktır. Bunu da bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim tabletimizin fiyatına arkadaşlar. TCL hali hazırda bu tableti ülkemizde 2300 Türk Lirası gibi bir fiyattan satıyor. Baktığımız zaman bu fiyat ortalama bir laptop'un üçte bir fiyatı. Dolayısıyla Eğitim için ya da iş için bir laptop alana kadar S Pen desteği de bulunan böyle bir tablet almanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Tabii ki yine de son karar siz kullanıcıların diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.